Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle beraber arkadaşlar MCAT Pro'yu nasıl ekleyebileceğini göstereceğim. Arkadaşlar bakın şimdi baştan söyleyeyim, bunun MCAT ile tek farkı daha hızlı bir bot. Yani çok, çok özelliği, yani her özelliği aynı arkadaşlar. Yani bir tek başlık böyle daha çok işli yok arkadaşlar bunun bağlantısı. Arkadaşlar bakın, çabuk işler bunun linki olmadığı için ekleyemiyorlar ama yani, MCAT ekliyorlar. Arkadaşlar bakın size bu yüzden bu şey yaptım bu çıktı bu Bakın arkadaşlar bu böyle yada tıklayınca burası açılıyor. Şimdi arkadaşlar ben video için e, bu arada, burada burada ilk koyduğum şey tek şu bu bu şey site, bu şey yaptım böyle. Arkadaşlar siz tıklayınca ben tıklayabiliyorsun ya Bakın altta zaten yani tıklayın bu zaten ilk aktüel. Şimdi arkadaşlar bakın, burada senin videoları diye bir yer oluşturdum. Arkadaş orayı hiç yapmadım ya. Tamam, yani, uğraştım, evet. Şimdi arkadaşlar, ben burada bir videoları diye bir yer oluşturdum. Lan şey daha konuşalım, Arkadaşlar ben bir oldum. Bu arada arkadaşlar şunu da göstereyim, ee, bakın, bir dakika, umurdu yoktu, sıçranım değil. Sen yani şimdi devam edelim. Bakın, 770 bir var arkadaşlar şu anda. Daha 24 Mart'tan beri aktif. Yani bu link. Çok, Çok az kişi var arkadaşlar. Yani normalde bu premium bir bot. Yani satın alıyorsunuz. Bak ekledi. Evet arkadaşlar. MCAT Pro farkı yapıldı. Şimdi arkadaşlar bakın botun asıl MCAT'tan tek farkı hızlı ve hızlı ve, daha hızlı olması. Ve şu profil fotoğrafı. Şu etiketi falan. Ünlem sunucu tanıttı Büyük mi diyor, küçük müyazı da Bilmiyorum da Sarkıçlar, şey, ünlem yararlı da mı? Bu yüzden sizin sunucu burada tanıttı Aha! Bakın arkadaşlar Bu güzel bir sistemmiş Bakın MCF Pro işte, Geçer arkadaşlar Herhalde sadece bu Bakalım Evet arkadaşlar bakın. Bak bakın ben kendimi atmış gibiyoldum burada. Ee, şimdi masucunu gördüm. Size elimden yardım dedim. Şimdi. Ee, arkadaşlar burdan mesela Sil var onu şimdi için bir görsen cevaplarımız eğlenceli Önlem, alan, ol Bunu hiç Belki o buna özel bir şey Burada arkadaşlar şöyle bir şey var Şöyle bir şey var Gününlük Hidiyem Ben aldım Ne alıyorum yani? Gününlük Hidiyem 48 dakika varmış arkadaşlar alınmıyorum için şu an ipo'nun 1200 arkadaşlarımıza örneğin ünlem et bitire mar market bakın arkadaşlar yani gol geri kalabiliyorsunuz arkadaşlar arkadaşlar ya kurtarmak mantıksız bir bakımdan çünkü arkadaşlar yani bir yumurka çıkartabiliyorum hiç anlamadım. yani topaz aldım 3-4 kere Şimdi arkadaşı ürünler yaptım. Böyle bir şey yaptığınızda yapabilirsiniz. Premium salatması. Ee, ben bunları yapamadım aslında. Şöyle, şunlu etsinler. Anlamadım bunu ben. Yani olmuyor ürünleri yani. Anlamadım değilim de. Saat tıkman kurulması Açtırdım mesela. Paraya çirkin koyacağız, çirkin koyacağız. Bir şey yazmışlar ki. değil selam e, ünlen bir token diyelim işte arkadaşlar senin sunucumuzu şey şey arkadaşlar bu arada prosto var bilmiyorum ama yok benim bilim her zaman hızlığı çok uzatmayın e, bir dakikada görüşürüz